Herkese selam teknoloji ok takipçileri. Bugün sizlerle yine bir Huawei ürünle karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Huawei MateBook 16s olacak. Marka gerçekten ihtiyaçları çok iyi biliyor ve bu ihtiyaçları yönelik çok iyi ürünler çıkartıyor. Yine öyle ürünlerden birindeyiz. Aslında bu cihazı kısaca özetleyecek olursak geniş ekranıyla ve dokunmatik ekranıyla, güçlü işlemcisiyle beraber sizlere... Premiere kullanıcılarını ya da video fotoğraf düzenlemek isteyen insanlar için çok çok güzel bir bilgisayar. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Tasarımından başlayalım. Diyecek olursak şöyle ekrana bakıyorum. Çok geniş bir ekranım var. Zaten bir önceki model olan 16'da da yine böyle çok geniş bir ekranla bizleri karşılamıştı çok ince çerçeveler var. Eminim bunları detaylarda göreceksinizdir. Böyle basit bir görünümü var aslında. Yine bir önceki bildiğimiz Huawei cihazlar gibi ama o basit görünümün altında premium hissiyatını size gerçekten doyasıya yaşatıyor. Alüminyum alaşımlı metal bir gövdeden yapılmış bu cihazımız. Yani çizilmelere, kırılmalara oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın böyle kullanıcıya bakan bir hoparlör ve mikrofon sistemi var. Bu mikrofon Sistemin hemen yanında böyle bir de klavyemiz var ve bu klavye gerçekten tuş hissiyatını çok güzel yaratıyor. 1.5 milimlik bir klavye tuş mesafesi bulunuyor yazarken. Gerçekten keyif alıyorsunuz. Aynı zamanda böyle ekran gövde oranı da çok iyi bir şekilde korunmuş bir cihaz bizlerle beraber. Yani klavyenin hemen altında da böyle bir touchpad var. Touchpad'i yani gerçekten bir önceki Huawei cihazda da bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam yani kaymak gibi bir hissiyat yaratıyor. Genelde ben, kendi için en azından. Bir bilgisayar kullandığım zaman mouse'umu yanımda taşırım. Çünkü touchpad kullanmak gerçekten zor. Aynı zamanda bu cihazın dokunmatik bir ekranı olması da zaten touchpad olayını da biraz daha azaltıyor. Her neyse touchpad tarafında da çok geniş bir touchpad olduğu için buradan da mobile cloud tarafından cihazı koyduğunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Onun da detaylarına geleceğim. Cihazın alt ise Huawei'nin geliştirdiği Shark Fin Fan soğutması bulunuyor. Bu soğutma çift ısı borusuyla beraber güçlü bir şekilde çalışıyor. Bağlantılar tarafına gelecek olursam şimdi bir Thunderbolt 4, 4K bağlanma yerimiz var. Aynı zamanda bir USB tarafımız, şarj girişimiz, e, tekrar bir USB tarafımız, 3.5 milimlik jack girişimiz. Diğer taraftaysa yine USB girişimiz, HDMI girişimiz bulunuyor. Bağlantılar tarafında oldukça güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bahsetmek istediğim bir özellik ince çerçevelerin içerisine kamera yerleştirebilirim. Bir önceki modellerde biliyorduk ki klavyenin içerisinde bastığınız zaman açılıyordu. Bunda gizlilik açısından aslında önemli olduğunu söylüyorlardı ama açı genişliği birazcık daha kötü durduğu için kullanıcılar tarafından çok da beğenilmedi sanırım. Ve artık Huawei bunu değiştirerek tekrar kamerayı yukarıya aldı. Yukarıda da 1080p çözünürlükte bir kamerası bulunuyor. Tasarım tarafında bahsedeceklerim bu kadar. Gerçekten ekran gövde oranı çok güzel bir şekilde korunmuş. Geniş bir bilgisayar bizlerle beraber o zaman bir de ekrana geçelim bakalım. Ekranda bizlere neler sağlıyor? Ekran tarafında 16 inçlik dev bir ekranımız var. Gerçekten bu bilgisayarın belki de en önemli özelliği ekranı. Ama şimdi Teknik özellikler eminim karşınızda gelecektir. Çok güçlü özellikleri var. 2.5K'lık bir ekran çözünürlüğü bizlere sunuyor ve 3 e 2 oranlı bir ekran gövde oranı var. 1.7 milyar renk kapasitesi sunan bu bilgisayarın dokunmatik ekranı da bulunuyor ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Aynı zamanda bilgisayarın tüm tarafını alınmış renk doğruluğu ve kararlılığı sertifikası da bulunuyor. Bu durumda size en başta söylediğim gibi eğer Premiere kullanıyorsanız ya da herhangi bir video fotoğraf düzenle uygulamasında böyle güçlü bir sertifik alması sizi eğer diğer rakiplerinizde bununla çok uğraşıyorsanız bu sizin işinizse bir adım öne kesinlikle atacaktır. Bundan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda uzun saatlerce bu bilgisayarda çalışabiliyorsunuz. Neden? Çünkü Huawei diğer cihazlarında olduğu gibi bu cihazda da mavi ekran korumasını sizlere sunuyor. Bu da uzun saatler çalışmada sizlere kolaylık sağlıyor. Dediğim gibi premier kullanıyorsanız bir saatlik bir işiniz genelde olmuyor. 4-5 saatinizi bilgisayar başında geçiriyorsunuz. O yüzden bu sertifikalar göz Korumaları gerçekten sizin sağlığınız için oldukça önemli. Daha demin de bahsettim. 1080p'lik bir kameramız bulunuyor. Bu kamera toplantılar için aslında sizin için oldukça önemli. Aynı zamanda ikili mikrofonda yine gürültü engelleme sistemiyle beraber sizde odanızı alıyor ve görüntülü görüşmelerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Son olarak 60 Hz'lik tazeleme hızı da bence oldukça yeterli bir hız olduğunu söyleyebilirim. Yani bazen oyun tarafında yetmeyebileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama o oyun tarafına da gerçekten iyi işler çıkartan bir bilgisayar sizlerle beraber. Dedikten sonra biraz da donanım tarafına gelelim. Bakalım bu güçlü cihazın donanımında neler var. Hiç merak etmeyin çok güçlü bir donanımı var. O zaman donanım tarafında teknik tablomuz gelsin. 12. nesil Intel Core i7 serisi işlemcisi kullanılmış. Ve bu işlemcinin 16 GB'lik LPDDR5 RAM bulunuyor. Aynı zamanda 512 GB ve 1 TB'lik depolama kapasitesi bu cihazla beraber geliyor. Intel Evo sertifikası bulunuyor ve Intel Iris Xe grafik işlemcisi bu cihazla beraber geliyor. Teknik tabloyu görmüş olduğunuz teknik tablodan bahsettikten sonra daha öncesinde mutlaka duymuşsunuzdur Intel Evo sertifikasını. Peki bu Intel Evo sertifikası ne işe yarıyor? Cihazınız çok daha güçlü uyanıyor. Dediğim gibi Premiere uygulamalarını kullanıyorsanız render almakta gayet hızlı bir şekilde bu işleminizi halledebilirsiniz. Tabii ki bağlantılar kısmınız da önemli. Onun dışında tutuyorum bu durumu. Daha fazla batarya kapasitesi sunuyor aslında. Daha uzun çalışma ömrü sunuyor. Özetleyecek olursam performansı %100 arttırıyor gerçekten ve size güzel bir deneyim sunuyor bu cihaz. Doğal'ın tarafına da bu şekilde bahsetmiş olduk. 12. nesil Intel H serisi işlemcisi var ve i9, i7 olarak iki varyantı bulunuyor. O da sizin seçiminizde kalmış bir durum. İkisinde de fiyat farkı da bulunuyor. Yine Huawei web sitesi üzerinden bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten Dolunun tarafında güçlü bir cihaz Sizlerle beraber yarı yolda bırakmaz Uzun uzun kullanan bilirsiniz. Dedikten sonra biraz da şarja gelmek istiyorum. Şarj konusunda neler sağlıyor? Huawei bildiğiniz gibi hep bahsediyoruz. Batarya konusunda gerçekten siz asla yarı yolda bırakmayacak bir marka. Ve cihazlarına da bunu yansıtıyor. Bu bilgisayarımızda 84 saatlik bir batarya kapasitesi var ve 11 saat kesintisiz bir şekilde video izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu videonun dışında da ofis programları olsun. Bunları da 9 saat kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kutu size geldiğinde i9 işlemciyi eğer seçtiyseniz 135 wattlık bir şarj adaptörü ile beraber geliyor ama i7 işlemciyi seçtiyseniz de bu tarafta da 90 wattlık bir adaptörle sizlere geliyor. Bu da oldukça güçlü. İki tarafta sizi tatmin edebilecek seviyelerdeki hızlı şarjlar. Laptopunuzu şarja taktığınız zaman yaklaşık bir yarım saat içerisinde %50'ye kadar şarjı da ulaşabiliyor. Bu da eğer bir seyahat ediyorsanız ya da acilen bir yere çıkmanız gerekiyorsa hazırlanma sürecinde hemen Şarjı taktığınızda sizi kolaylıkla o gününüzü çıkarabilecek seviyeye ulaşabildiğini söyleyeyim. Son olarak da bu Huawei şarjlarla, evet eğer telefonunuz da Huawei ise ya da tabletiniz ya da kullandığınız diğer Huawei ürünlerle tek bir cihazla şarj edebilirsiniz. Bu da sizi kabloların arasında boğulmaktan kurtarır diyeyim. Ve yavaş yavaş sona doğru gelirken bir de kamera kalitesine göz atalım. Kamera kalitesinde o zaman hemen testi görelim ve tekrar gelelim. Şu an başlattım. Umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Görüntü kalitesi bu şekilde görünüyor. Ve böyle herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şu an bunu normal mouse ile başlattım. Ve parmağımla beraber Durduruyorum çünkü ekranımız dokunmatik. Kamera kalitesinde yine tatmin edici bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Burada en başında bahsetmedim. Hoparlör tarafında da bize bakan bir hoparlör olduğunu söylemiştim ama oldukça güçlü bir hoparlörü var. O zaman bir de küçücük hemen hoparlör testine gidelim. Geldik ve son testimiz olan Huawei Device özelliğine bağlantılar tarafına Siz de göreceksiniz zaten. Telefonunuzu touchpad kısmına koyduğunuz zaman çok kısa bir sürede hem telefonunuzda hem de bilgisayarda o reaksiyonu göreceksiniz. Anında bağlanabiliyor ve dosyalarınızı hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bence bu gayet güzel bir özellik. Bluetooth'la bağlanmak, kabloyla bağlanmak gerçekten biraz artık bu devirde can sıkıcı olabiliyor ama bu özellik oldukça güzel. Her şeyden bahsettik. Son bahsedeceğim şeyse Huawei Mobile Cloud yani bulut uygulaması oldukça güvenli bir şekilde çalışıyor. Bu konuda kesinlikle bir e, sıkıntınız olmasın. Huawei tüm bilgilerinizi, tüm verilerinizi gerçekten güvenli bir şekilde saklıyor. Bundan da kısaca bahsetmiş. Olayım ve fiyata geleyim artık. Fiyat tarafında ise bu performansa göre yine ideal bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geniş ekran, son teknoloji işlemci hepsi bir arada ve fiyata geliyorum. i7 tarafında fiyat 30 bin lirayken i9 işlemci tarafındaysa fiyat 35 bin liraya kadar yükseliyor. Tabii ki sizin istediğiniz, ihtiyacınıza göre olanı kendiniz belirleyeceksiniz. Biz de fiyattan bu şekilde bahsetmiş olalım. Bence cihazı oldukça güzel. Her özelliği de güzel. Ve eğer Premier ya da böyle video fotoğraf uygulaması kullanıyorsanız ve benim ihtiyacım olan bu diyorsanız kesinlikle alabileceğiniz bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dokunmatik ekranı da sizin bu uygulamalar arasında geçişlerinizde oldukça kolaylık sağlayacaktır. Ben bu cihazı çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bay bay.